Merhaba Demet. Hoş geldin kanalıma. Nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. İyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkür ederim kabul ettiğin için kendi bilgilerini, kendi tecrübelerini paylaşmayı. Bilmeyenler için tekrardan tanıtayım. Demet Türkiye'de avukatlık yaptı bir süre ve burada da şu anda akreditasyon dönemini geçiriyor. Daha sonrasında bu da avukat olacak ve lisanslı olarak çalışmaya başlayacak. O yüzden bu içinde bulunduğu Türkiye'de avukat olup buraya bu şekilde gelip, bu konuları merak edenler için yardımcı olacak. Ee, tekrar teşekkür ederim. Öncelikle ederim, Ben teşekkür ederim çağırdığın için. Sağ ol. Rica ederim. Ne demek. Ee, öncelikle birkaç tane sorun var senin için hazırladığım. Onlardan başlayalım istersen. Biraz bize kendinden bahsetmiş olursun hem. Hem de işte Türkiye'de ne gibi bir okuldan mezun oldun? Staj yaptın mı? Ee, ne gibi bir tecrübe geçti başına. Peki. Evet. Şimdi önce kendimi tanıtayım. Ben Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ondan önce Notre Dame de Fransız lisesini bitirdim. Üniversitede Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra direkt yasal stajımı yapmaya başlayıp sonrasında da 2017'ye kadar avukat olarak çalıştım. 2018 Şubat ayında da Kanada'ya yerleştim. Kanada'daki akreditasyon sürecimi 2019 yılında başlattım. Sonrasında da 2019 ila 2020 yılları arasında Alberta Üniversitesi'nde Denkik programını bitirdim. Hatta yedi mezun oldum. Sadece birkaç hafta ben oluyor. Ederim. Şu anda burada da tekrardan bir yasal staj yapmam gerekiyor. Yine aynı süre bir yıl. Onun için iş bakmaya başladım. Çok güzel, çok tebrik ederim. Umarım <gülüyor> senin gibi olur iş sürecinde. Peki biraz daha bu apelitasyon sürecinden bahsedebilir misin? Yani bu süreçte ne gibi zorluklarla karşılaştın? bilgilere ulaşabildin mi? Bize bu tecrübenden bahseder misin? Tabii. Şimdi şöyle ben ilk geldiğim zaman 2018'in kışıydı, Şubat ayıydı. Dolayısıyla birçok okul için başvuruyu aslında kaçırmış oluyorsunuz. Daha doğrusu deadline'ı kaçırmasanız da belgeleri toparlamamız için çok kısa bir süre kalmış oluyor ve çok da imkan olmuyor. Gelmeden önce yaptığım araştırmalarda, buradaki akreditasyon süreciyle, tabii ki internetten yapıyordum bu araştırmaları, çok fazla bir bilgi edinmiştim. Açıkçası buraya geldikten sonra da çok fazla bir bilgi edinemedim. Çünkü size buraya geldiğiniz zaman, nasıl bir hukuk denkiyi alacağınıza dair, akreditasyon süreci nereden, nasıl başlarsınız, buna dair sağlıklı bilgi verebilecek hiçbir kurum yok. No. Evet. Ha, Ontario'daki, ben şuan Albert Eyaleti'ndeyim ama yani ülke genelindeki hiçbir kurum size neyi, nasıl yapmamız gerektiğini sıfırdan yüze kadar anlatmıyor. Dolayısıyla ben çok fazla internet üzerinden araştırma yapıyordum. Birçok devlet kurumuna, danışmana, iş bulma kurumlarına, Eğitim kurumlarına, eğitim danışmanlarına gittim. Fakat yine hiçbir şekilde kendi geçirmiş olduğum denklik sürecine dair doğru bir bilgi alamadım açıkçası. Daha sonrasında bir gün e, Facebook'ta gezerken, bu hukuk gruplarını gezerken, yani Kanada'da avukat olmak isteyen yabancı öğrencilerin kurdukları bir takım gruplar var Facebook'ta. Bunlardan gezerken Global Lawyers of Canada diye bir oluşum var. Eyalette var şu anda Kanada'da. Bir tanesi de Edmonton'da hatta şu anda benim bulunduğum şehirde de var. Onların bu süreçle ilgili çok güzel açıklayıcı bilgiler verdiklerini gördüm. Ve buradan daha önce akreditasyon süreciyle ilgili bilgi almış ve bütün sınavlarını tamamlamış insanlarla konuşma fırsatım oldu. Onlarla konuştuktan sonra zaten yavaş yavaş bütün step by step ben de her şeyi onlar gibi yapmaya başladım. Ve sonunda da yaklaşık 9 aylık bir süreçte de denkliğimi bitirmiş oldum. Ee, hmm. Peki bu geçeviğin süreç içerisinde üniversitede derslerin hepsi sayıldı mı? Burada ne gibi dersler alıyorsun? Ya da Öyle. Şimdi akreditasyon sürecine başlamanız için National Commission on Accreditation diye bir kurum var. Akreditasyon sürecinize başlayacağımız yer aslında burası. Buranın istediği bir takım dokümanlar var sizden. Ve online bir başvuru istiyorlar. Bunları yaptıktan sonra size bir değerlendirme raporu çıkarıyorlar. Bu değerlendirme raporunda Türkiye Civil Law ülkeleri kategorisinde olduğu için genel olarak Civil Law ülkelerinden gelenler adına konuşuyorum. Mutlaka bir sekiz ders çıkarıyorlar. Sekiz temel ders ve bu temel ders aslında Kanada'da normal JD programını okuyan öğrencilerin ilk senede almış oldukları dersler. Bunu sen de zaten biliyorsun, JD'yi okuyan birisi olarak. Bu dersleri verdikten sonra e, isterseniz bir okul aracılığıyla, dilerseniz yarısı bir okul veya online eğitim yarısını da kendiniz bağımsız bir şekilde girerek tamamlayabilirsiniz. Bundan sonra size denkliğiniz veriliyor. Üniversitedeki dersleriniz sayılmıyor. Bunu zaten raporda da söylüyorlar. Çünkü kıta Avrupası sisteminden geliyor olmanız, Zaten sizin bambaşka bir sistemden geldiğinizi gösteriyor. Dolayısıyla bu sekiz ders size mutlaka eğer Kıta Avrupası sisteminde okuduysanız, yani İngiltere, Nijerya, Hindistan gibi common law sistemini belirlemiş ülkelerden gelmiyorsanız, zaten size hangi üniversitede okuyorsanız okuyun Türkiye'de çıkacak olan temel dersler. Dolayısıyla aslında hiçbir dersinizi saymıyorlar. Evet. Ve bu sekiz derste bilmeyenler için bunları sayalım. Şöyle ceza hukuku. Anayasal hukuku, idare hukuku, burada Foundations of Canadian Law diye geçiyor. Bizim hukuka giriş gibi bir şey tekabül ediyor aslında içerik olarak. Kort, haksız fiil, property law, eşya hukuku olarak çevirebiliriz. Contracts, sözleşmeler. Bir de professional responsibility, daha çok işte meslek eti, etiğine dair. İşte bir avukatın meslek etiğine ve ahlakına ilişkin, nasıl bir eğitim olması gerektiği, neler yapması gerektiği gibi yani bu içeriğe sahip olan bir ders, sekiz ders bunlar. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, bundan sonraki soru e, aslında e, daha önce de bahsettiğim bir şey, buraya geldiğimde yeter kadar bilgi bulamadığımda hepsini kendim araştırdım dedim. Bu çok güzel bir şey senin adına çünkü e, yani bazılarımız araştırmayı bilmiyor ve bu videonun bu anlamda yararlı olacağına inanıyorum. Peki, bir danışmanla çalıştın mı? Hiçbir şekilde, bununla e, ilgili de biraz konuşalım. Söyle, bir takım danışmanlara gittim. Aslında aşağıda ben buraya daimi oturum alacaktım. Onun için bir danışmana gittim. Fakat sonra kendisiyle çalışmadık. Ben daimi oturum başvurumu da kendim yaptım. Çünkü zaten evlendiğim için buraya geliyordum. Aile sponsorluğuyla geldiğinden dolayı normal Express Entry sürecine göre birazcık daha kolay aile sponsor başvuruları. Dolayısıyla kendim de hani ileride belki Immigration yapmak isterim diye kendi kendime yapayım, hem de öğreneyim istedim. Dolayısıyla başvurumu kendim yaptım. Eğitim evet. Danışmanları burada hükümetlerin sağladıkları ve e, finanse ettikleri bir takım kurumlar var. Tamamen biz proje ödemeden e, gidebiliyorsunuz zandevu alıp. Fakat onlar da hiçbir şey bilmiyorlar. Yani beni çok fazla paralegal, işte legal assistant veya yine hukukla ilintili ama bana avukatlık denkliği vermeyecek bir takım programlara yönlendirdiler. Ve bu programlar da aslında benim okuduğum üniversitedekiyle aynı süre. Yani aynı sürede avukatlık denkliği alabilecekken eğer onların yolunu izleseydim bana denklik vermeyecek olan bambaşka bir program okumuş olabilirdim. Dolayısıyla danışmanların bu konudaki bilgilerine birazcık e, şüpheyle bakmak gerektiğini ben tecrübe etmiş oldum. Ama artık kendim bu konuda tecrübe edindiğim için e, bundan sonra da hem Global Lawyers of Canada aracılığıyla, çünkü ben de o organizasyonun bir parçasıyım, hem de bireysel olarak hani sordukları zaman insanlara tabii ki süreci anlatıyorum şey yardımcı oluyorum. Ne kadar güzel bir şey. Ee, bu arada izleyenler için Global Lawyers of ile ilgili de linki aşağıdaki açıklama kutucuğuna bırakacağım. E, i̇sterse denetim e, kişisel bilgileriyle birlikte de size yardım edebileceği. E, Dolayısıyla sizin, sizin de içinde faydalı olmuş olur diye düşünüyorum. E, bir sonraki sorumuza geçelim o zaman. Bu aslında burada çok önemli bir şey Türkiye'de de o şekilde e, staj. E, staj konusuna gelelim. Artiklik bulma sürecin, bununla ilgili bana geçen hafta da birçok e, yazan oldu. Nasıl geçti senin için Türkiye'den gelen ve burada henüz bir çevresi bir network olmayan bir avukat için? E, Taviyelerin neler? Şöyle, Türkiye'den ilk geldiğim zaman bu organizasyonun da bir parçası olmadan önce gerçekten hiç kimseyi tanımıyordum. Gittiğim kurumlarda konuştuğum insanlar zaten hukuk denkliği hakkında hiçbir bilgisi olmayan insanlardı. Dolayısıyla bu anlamda tek başınıza geliyorsanız sanki Kanada'ya gelen tek yabancı avukat sizmişsiniz gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Bu biraz aslında insanı aşağıya çeken bir şeydi. Ama sonradan bu Global Lawyers of Canada organizasyonunu gördüm ve ben de kendi bulunduğum şehirde kurucu ekibine girdim. Dolayısıyla buraya geldiğiniz zaman artık bu konularda çok fazla bilgili, bu yollardan geçmiş çok fazla profesyonel insan var. Ve bu inanın her ülke için böyle, Nijerya'dan, Hindistan'dan, Etiyopya'dan, Latin Amerika ülkelerinden, Avrupa'dan gelip bu NCA sürecini bitiren, sınavlarını geçen ve staj bulan çok fazla insan var. Staj bulurken eğer benim gibi Kanada'da bir üniversiteden denklik yapıp bu denklik diplomasıyla birlikte staj alarsanız işiniz bir tık daha kolaylaşıyor. Çünkü burada Kanada'da sadece Avukatlık stajı için değil ama normal iş ararken de başka alanlar için konuşuyorum. Buna hukuk da dahil. Burada bir eğitimden geçerseniz iş bulmanız veya staj bulmanız her türlü daha kolay oluyor. Çünkü sizin buradaki sistemle olan yakınlığınız, buradaki sisteme aşikar olduğunuzun bir belgesi olmuş oluyor. Ben üniversiteye gitmeden önce, yani üniversitenin adını rezimeme koyabiliyorum. Bilemediğim bir vakitte başvurmuş olduğum hiçbir işten olumlu dönüş alamadım. Ve şuna güveniyordum. Fransızca biliyor oluşum beni kanadı hani iyi bir yerden başlatır. Hukuk, i̇lla avukatlık olmasa da işte hukukla ilgili bir takım işlere girebilir. Ondan sonra denk alabilirim. Öyle bir şey olmuyor. Maalesef burada iş ararken baktıkları ilk şey ve bunu mülakata gittiğinizde de soruyorlar. Kanada eğitim veya tecrüben var mı? Kanada'da bir eğitim veya tecrübeniz var mı? Dolayısıyla yasal staj erken eğer burada sınavların e, çoğunu bağımsız olarak verip kendi CV ve özgeçmişinizde bir Kanada kurumunu koyamıyorsanız özgeçmişimize bir tık daha zor. Ama eğer burada bir okula gidip denklik aldıysanız ben şu ana kadar yapmış olduğum başvuruların hepsinden olumlu bir görüş aldım. Sizin yabancı olmanız sizin alınmamanız için bir sebep değil. Hatta tecrübeli bir avukatsanız, uluslararası tecrübeniz varsa bir de üstüne Kanada eğitimi ekleyebiliyorsanız aslında birçok işveren için daha bile ilgi çekici oluyor. Dolayısıyla böyle. Ne kadar güzel bir derslerdi aslında. Bu çok gerçekten teşvik edici. Teşekkür ediyorum bunun için. Çünkü e eklemek istediğim benim de küçük bir şey var ile ilgili. Aslında Kanada'da network kurmak da çok aşırı zor olan bir şey değil. Çünkü e, insanlar LinkedIn'den bile yazdığınızda, bunu e, benimle bağlantıya geçen insanlara da söyledim. LinkedIn'den bile yazdığınızda mutlaka bir kahve içmek için, bir çay içmek için vakitleri mutlaka oluyor. E, ama tabii ki hani e, iş yorum diye yaklaşmaksansa gerçekten o kişinin alanını, e, ilgisini çektiğim toparlayayım. Alanın e, interested olduğunuzu diyeyim. E, İlgin bir alanda çalıştığını ya da işte işiyle ilgili daha çok bilgi almak istediğinizi, söylediğinizde çok çok yardımcı oluyorlar. Ve bu çok güzel bir fırsat herkes için. E, kesinlikle çekinmeyin bu konuda. E, Demet'in de söylediği gibi Global Lawyers of Canada'da bulunan insanlar da eminim. Onun dışında herhangi bir hukuk bürosunda çalışanlar da elbet yardımcı olacaklardır. O yüzden çekinmekten vazgeçebilirsiniz şimdiden. Evet. <gülüyor> Özellikle dediğin şey çok doğru. Ben onu birebir de yaşadım. E, LinkedIn üzerinden veya başka profesyonel ağlar üzerinden Bizim GLC adı altında yapmış olduğumuz eventlere gelip burada avukatlarla tanışıp bir kahve içip iş bulan gerçekten çok fazla insan var. Çünkü Kanada'da networking işe girmemiz için en önemli şey. İstediğiniz evet. kadar eğitimiz iyi olsun, istediğiniz kadar birçok dil konuşun. Hani Türkiye için çok belki iyi kalifikasyonlarda gelin. Burada kimseyi tanımıyorsanız iş bulmanız çok zor. Dolayısıyla networking, iş bulmanın en önemli kısmı Kanada'da. Bunun içinde Global Workers of Canada birçok yabancı eğitimli avukata yardımcı oluyor. Networking için. Şu anda eventlerimizi tabii ki internet üzerinden yapıyoruz, korona sürecinden dolayı. Ama onda çok güzel geri dönüşler aldık. Avukatların şu an çok daha fazla vakti var. Çok fazla ofise gidip koşturmaları hani azaldığı için bir bu süreçte. Dolayısıyla ilgi gösteren insanlara gerçekten daha bile çok yardımcı oluyorlar. Tek yapacağımız şey ilginizi, avukat olarak çalışmak istediğinize bu konudaki e, çabanızı güzel bir şekilde göstermeniz. Ondan sonra kimse size burada gerçekten geri çevirmiyor. Evet. Bu çok çok güzel bir kanadam tanıdık ve <gülüyor> Şimdi Kanada'dan konuşmuşken biraz da Türkiye ile Kanada arasındaki farkları ya da benzerliklerden çok iyi nebze olsa bahsedelim istiyorum. Türkiye'de olan tecrübelerinden ve buradaki olan kısıklı da olsa yine de burada da bir okumuşluğun var sonuçta. <gülüyor> Türkiye ile burası arasında avukatlıkta ne gibi farklılıklar geliyorsun? Bundan biraz bahsedebilir misin? En azından hani buraya gelecek olan arkadaşları bir fikir olması açısından umduklarını bulabilecekler mi miydi? Tabii. <gülüyor> Şimdi şöyle, Türkiye'de bir kere tecrübeniz varsa ve o tecrübenin Kanada'da avukatlık yapmak için geliyorsanız, bu sizin için gerçekten çok büyük bir avantaj. Kanada'da avukatlık son derece saygın, son derece rapide ve son derece değerli bir meslek grubu. Dolayısıyla bu anlamda profesyonellik açısından konuşuyorum. Türkiye'den gelen birsin çok mutlu olacağına inanıyorum buradaki avukatlık sürecini bitirdiği zaman. Şöyle bir farklılık var, sistemsel farklılık. Kanada case law, yani common law, biliyorsun common law dediğim şey zaten <gülüyor> kararlardan oluşan bir hukuk. Biz kıta Avrupası sisteminde daha çok kanunlar ve yazılı olan kurallara yönelik bir hukuk pratiği yapıyoruz. Burada farklı gelebilecek olan şey bu sistemsel farklılık olabilir. Ama inanın onun dışında birçok temel şey zaten aynı. Birçok hukuk mantığısı zaten aynı. Bunu kendi okumuş olduğum bu sekiz dersin hepsi için söylüyorum. Daha önceden edinmiş olduğum bilgi ve tecrübeler sayesinde bu okul bana üniversitedeki hukuk eğitiminden gerçekten daha kolay geldi ve çok daha fazla keyif aldım. Belli bir tecrübenin üzerine tekrardan okuduğum için. Ve Türkiye'deki okullarla karşılaştırdığımızda Tabii yani Türkiye'de hani gelmeden önce çok insanın gözünde büyüyor, işte yurt dışında okuyacağım acaba nasıl olacak, nasıl edeceğim gibi bir takım delirsizliklerle insan çok boşuyor ama gerçekten Türkiye'deki eğitimden eğer dil problemimiz yoksa çok daha kolay ve keyif olacağını söyleyebilirim. Bu sistemsel farklılık dışında Türkiye'de biliyorsunuz çok fazla avukat var. Çünkü Türkiye'de şu an hala bir baro sınavımız yok. Kanada'nın bazı eyaletlerinde baro sınavı var. Benim bulunduğum eyalette yok. Ontario'da var diye biliyorum. BC'de var diye biliyorum. Dolayısıyla bu açıdan bu eyaletlerde bir baro sınavına girmeleri gerekebilir. Eğer oralarda avukat olmayı düşünüyorlarsa. Ama Alberta'da bunu yapacaklarsa böyle bir şey gerek yok. Sadece bir senelik yasal stajda avukatlık yapabiliyorlar. Bu sistemsel farklılığın dışında Müvekkil ilişkileriyle ilgili, işte bir müvekkil ofise geldiğinde nasıl karşılanır, belli bir dava getirdiğinde hangi sorular sorulur, dosya nasıl incelenir, Türkiye'den tecrübesi olan avukatlar bunları zaten bilerek geliyorlar. Ve bu tarz şeyler burada da çok farklı değil. Ama onun dışında burada avukatlık açısından ben çok mutlu çünkü size çok büyük profesyonel tatmin veriyor, buradaki hukuk sistemi, buradaki hukukun işleyişi. Burada gerçekten çok keyifli çalışılır. Ben tabii ki daha henüz bir çalışma tecrübem olmadı ama gittiğim mülakaplarda bunu sezdiğimi ve çok açık gördüğümü söyleyebilirim. Bununla birlikte yasal stajda da şöyle bir ayrım oluyor birçok büroda. İlk 6 ayınızı litigation yani dava, ikinci 6 ayınızı da solicitor yani daha çok işte bizim ofiste oturan, işte corporate işler yapan, işte real estate gibi işler yapan e, avukatlık dediğimiz buradaki. O şekilde size bir eğitim veriliyor, yasal stajımızda. Yine stajınızı yaparken baro eğitim dersleri oluyor burada. Türkiye'de de var aynı şey. Fakat buradakiler çok daha fazla e, yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Çok daha fazla dersiniz var. Bunu yasal aynı anda yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla staj çok yoğun ama çok da öğretici geçiyor. Sonrasında da dediğim gibi, eğer belli bir network'ınız varsa çok iyi bir iş bulacağınız yani garanti değil ama tabii ki hiçbir zaman kimse garanti veremez. Ama buradaki tecrübeden sonra gerçekten ilk işinizden sonra kapılar ardı ardından açılıyor. Evet. Eminim sen de çok çok istediğin çok iyi bir iş bulacaksın. İçimden e, çok teşekkür ederim. Gerçekten o kadar güzel bilgiler verdin ki eminim e, çok aydınlatıcı olacak Türkiye'de çalışıp burada tekrardan avukat olmak isteyen avukatlar için. E, uh -huh. Ayrıca burada okuyup burada avukat olmak isteyenler için de ayrı bir video gelecek. Onlar için de bu videoyu ben çekeceğim. E, bundan sonraki olacak sanırım. Onlar da bekleyebilirler. Demek çok teşekkür ediyorum. E, bu arada başka bir, kapatmadan önce söylemek istediğim bir şey var mı yani herhangi bir bilgi? Ee, şöyle, NCA süreci ile ilgili tekrardan toparlayabiliriz isterseniz, bunu yapabiliriz. Hı hı. sürecinde, Türkiye'de okumuş olanlar için konuşuyorum. Türkiye'de okuduğunuz üniversitedeki dersleriniz burada sayılmıyor, sistem farklılığı olduğu için. Eğer bir common law ülkesinde okuduysanız, İngiltere veya Amerika gibi, NCA'nin size yapacağı değerlendirme tamamen farklı olacaktır. Yapılan bütün değerlendirmeler kişi bazında yapılır. Sizden istenen bir takım dokümanlar oluyor bu başvuru sürecinde. Bunlardan bir tanesi bağlı bulunduğumuz barodan e, good standing kağıdı diyelim. Yani daha önce avukatlık meslek etiğine aykırı bir davranış yapmadığınız ve disiplin cezası almadığınıza ilişkin e, bir doküman istiyorlar. Bunu İngilizce olarak hazırlatmamız gerekiyor bağlı bulunduğumuz baraya. Bununla birlikte üniversite transkriptleriniz yine İngilizce olarak hazırlatılıp NCA'ya gönderilmesi istiyor. Fakat bu her iki dokümanda hiçbir şekilde sizin eliniz değmemesi lazım. Yani kurumlar, bağlı bulunduğumuz baron ve mezun olduğumuz üniversite bu dokümanları taşeredikten sonra direkt olarak NCA'ya göndermesi gerekiyor. Arada başka bir aracının sizin gibi veya anneniz, işte ailenizden biri gibi bunu gönderdiği anlaşılırsa başvurunuz iptal ediyor. Dolayısıyla kurumlardan direkt olarak göndertmek zorundasınız. Bununla birlikte yapacağınız online başvurunun belli bir ücreti var. Bu her sene değişiyor. NCA'nın kendi sitesinden şu anki güncel ücreti öğrenebilirsiniz. NCA yine sizin avukatlıkla ilgili özgeçmişinizi istiyor. İngilizce olarak tabii ki. Bu özgeçmişi yaparken gerçekten özen göstermenizi tavsiye ederim. Çünkü fazla tecrübesi olan insanlara birazdan anlatacağım her iki NCA akreditasyon sürecini tamamlama tamamlama şekillerinde farklılıklar gösteriyor bu rezimini iyi hazırlamanız. Dolayısıyla sadece avukatlık ve hukuk geçmişinize ilişkin bir de İş özgeçmişi hazırlamanız gerekiyor ve başvurunuz bu şekilde bitiyor. Size bir başvuru numarası ve şifresi gönderiyor NCA. Başvuru sürecinizi online olarak takip edebilirsiniz. Bu dokümanları gönderip online başvurunuzu yaptıktan sonra. Bu başvuruyu takip ederken NCA sizinle iletişime geçebilir. Ama genelde geçmiyorlar çünkü bu belgeleri sağladığımızda zaten onlar size verecekleri dersleri biliyorlar. Ve civil law ülkelerinden gelenler için bu süreç gerçekten kısa oluyor. Ben bir ay gibi bir sürede almıştım değerlendirme raporumu. Bu değerlendirme raporuyla Kanada'daki bir üniversitede bu dersleri alabiliyorsunuz ya da yine Kanada'da bu derslerin sadece dört tanesini alıp tekrardan başvurumuzu NCA'ya gönderip ikinci bir değerlendirme raporu alabiliyorsunuz. Bu ikinci değerlendirme raporunda gelen sınavlara bağımsız olarak sınav ücretini her sınav için ayrı ayrı ödeyerek girebilirsiniz. Bu sınavlar genelde bir veya iki ayda bir yapılıyor. Şimdi bu süreci şöyle birazcık daha açıklayalım. NCA'dan değerlendirme raporunuz geldikten sonra diyelim benim gibi 8 dersiniz çıktı. Kanada'da birkaç üniversitede University of Alberta'da olduğu gibi, benim gittiğim programda olduğu gibi bu denklik programı var. Farklı isimlerle oluyor. Kimisi Common Law Programı diye geçiyor. Benim gittiğim internationally trained lawyer pathway program diye geçiyordu. Bu üniversitelere giderseniz, bu üniversiteler size bu sekiz dersi verip dokuz, on ay gibi, iki semestir gibi bir sürede size denkliği veriyorlar ve transkriptlerinizi NCI'ye gönderiyorlar ve denklik süreciniz bitmiş oluyor. Eğer üniversiteye gitmek istemezseniz ve bu derslerin bir kısmını online olarak alıp falan kısmını da bağımsız olarak dışarıdan kendim gireceğim derseniz bunu da yapabiliyorsunuz. Bu zaten değerlendirme raporunuzda yazıyor. Size iki seçenek olarak sunuluyor. Eğer bu ikinci seçeneği seçerseniz dört tane dersi bir üniversiteden interaktif olabilir, online olabilir olabilir. Şu anda birçok eğitim artık online'a döndüğü için, online üzerinden konuşalım. Dört dersi bir okulda verdikten sonra, bir Kanada Eğitim Kurumu'nda verdikten sonra bunların transkriptini tekrar NCI'ye göndertiyorsunuz. Ve NCI size ikinci bir rapor veriyor. Bu verdiği ikinci rapordaki sınavlara da artık dışarıdan bağımsız girebilirsiniz. Ama size en başta çıkan sekiz sınavın sekizine de bağımsız giremezsiniz. Bu iki yoldan birini seçmeniz gerekiyor. Kimileri aynı zamanda full time çalıştığı için bu bahsetmiş olduğum ikinci yolu da seçme eğilimi gösteriyorlar. Fakat bu birazcık daha zor oluyor. Aynı zamanda full time çalışıp sınavlara girebilmek biraz tabii ki mücadeleyi zorlaştırıyor. Ama benim yaptığım gibi bir üniversiteden, iki semestrelik bir programla, aynı program Toronto'da da var, Edmonton'da da var. Aynı zamanda bir Columbia'da da var. Buralardan iki sömestr ile bir sürede çok rahat denklerinizi alabiliyorsunuz. Bunun sonrasında da NCA size bir sertifika düzenliyor. Bu dersleri geçtikten sonra. Bu sertifika bulunduğunuz eyaletteki baroya gidiyor. Aslında bu normalde sertifika düzenlenip size de geliyor. Fakat şu an korona sürecinden dolayı Hiçbir şekilde kağıt belge düzenlemiyorlar. Dolayısıyla her şey online yapılıyor. Ağlı bulunduğumuz baroya artık akadite olduğunuz ve yasal staj yapabilecek durumda olduğumuza dair bir mail gönderiyor MC'ye. Ondan sonra da istediğiniz bir büroda iş bulmanız halinde tabii ki yasal stajınızı başlatabiliyorsunuz. Çok teşekkürler tekrardan bunu toparladığım için çünkü gerçekten fark ettim ki video içine vermediğimiz bazı bilgilerden de bahsettim. Bu çok güzel. Bu arada evet. günüm örneğe Alberta'daki International Lawyers Pathway sanırım. O programın evet. herhangi bir link varsa onu da kutucuya bırakabilir miyiz? bana teşekkür ederim. Çünkü eminim evet. hani, Alberta'da da okumak isteyenler olacak ne kadar Ontario'da olursa bu da çok faydalı olur kullanmayanlar için. Evet. evet. Çok teşekkürler. Evet. Ay, affedersin. Lütfen devam et Alberta'da. Alberta'da dediğim gibi baro sınavı yok. Dolayısıyla yasal stajınızı bitirdikten sonra bir tören oluyor. Size yemin ettiriliyor ve avukatlığınızı alıyorsunuz. Diğer birçok eyalette baro sınavı var. Ontario'da yasal stajınızı tamamladıktan sonra baro sınavına girmeniz gerekir. Biz de aynı şekilde yapmamız gerekir. Dolayısıyla eğer barosunalı gibi bir şeye tekrar girmek istemiyorum derseniz, bu konularda da eyaletleri araştırmanızı öneririm. Bunun dışında da dediğim gibi, Albert Üniversitesi'nin bu programını, zaten linkini Ece koyarsın, evet, evet, evet. onu koyarız. Bir de bana yine linkin üstünden ulaşıp, bu akreditasyon süreci ile ilgili istediğinizi sorabilirsiniz. Yine Global Lawyers of Canada'nın sitesinde de e-mail adresim ve profilim var. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa istediğiniz bir tanesinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Çok güzel. Arkadaşlar lütfen bu kaynakları kullanalım. O kadar güzel bilgiler ki bunlar. Yani insanların belki aylarca uğraşıp kullanmayacağı şeyleri gerçekten herkese duyuyorlar. Söylemeyi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ontario. Bu arada, e, bu arada Ontario'da baroslan'dan bahsettiğim neydi? Sadece bir cümle söylemek istiyorum. E, Ontario'da ki, baroslan kimsenin gözünü korkutmasın. E, birisiyle nasıl bilmiyorum ama Ontario'da okunur dediğimiz açık kitap. E, <gülüyor> yani aslında bir nevi zamanla yarışıyorsunuz. Fakat e, kesinlikle yani böyle her bilgiyi e, ezbere bilmenizi gerektirecek bir şey de yok bu arada. Çünkü dediğim gibi açık kitap, belli bir indeksiniz var, soruya bakıp yine bununla ilgili video çekeceğiz ama hani indeksten konuyu bulup direkt sayfayı açıp cevabı bulabiliyorsunuz. Ee, o yüzden hani, İngilizcem kötü, bunu yapabilir miyim falan diye tereddütümüzde olmasın. Ee, tekrar çok teşekkür ederim Demetçi. Ee, ben teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere.